Sevgili hocam. Mustafa. <gülüyor> ne haber hocam? Nasılsın? İyi çok şükür vallahi İyiyiz işte gidiyor hayat. Sen de iyisin inşallah. Gayet iyi. Bir pazar günü sabahı kahvaltısı sohbetine. <gülüyor> Valla şu sucuklu yumurtaları bir gün buraya getirmenin bir yolunu bulacağım ama Allah'tan hayırlısı. Biz de kahvaltı yapacaktık ama çok seksi olmaz demiştik değil mi? Bandıra bandıra, <gülüyor> bandıra böyle. Bandıra kolomb kolomb bir şey gerçekten. Hocam peynirin azıcık bir parçasını <gülüyor> bıraksaydım falan diye. Ben 30 tane zeytin yerken bile sayarmış buradan falan. Ben çok zeytin yerim de. <gülüyor> çok güzel. Evet ben de zeytin yerim. Niye? Şey... Biz tuzlu seviyoruz değil mi? Salat Abi keskin yani. tat ya. Sabah ayıltıyor adamı. Yani bir de sabah sabah köründe Adana kebap yemeyeceğine göre en keskin tat herhalde. de göre, kime göre, neye göre? Tabii yani, yani <gülüyor> yemiştim. Catlak kebapı yemiştim. Geçen yani işte Hatay'a ben. gittiğimde sabahı ciğerle açtık evet. yani. Akşama kadar nasıl su içtin ama? <gülüyor> Çok sağlıklı bir şey. Ya Seda'yla beraber şöyle oldu yani. Hani sabahleyin gerçekten kahvaltıyı öyle yaptık. Eve gittik biz bayıldık yani, <gülüyor> falan diye. Bizim İnsanlar normal yaşamına şey. devam catlak ediyor. kebabı da öyle işte. Ciğer, yürek falan geliyor. Sabah 9'da yedik biz onu. Yani akşama kadar hiçbir şey hatırlamıyorum ben Konuşma yaptım arada. <gülüyor> <gülüyor> Onu da hatırlamıyorum. Anestezi gibi. Benim elimdeki eski projelerden bir tanesidir. Eğlenceli proje. Ben araştırma işlerini severim biliyorsun. Ee, bu araştırma projelerinden bir tanesi olarak bin tane kadına sorsak belli konu başlıkları altında kendi duygusal ilişkilerindeki mükemmel erkeği tanımlasalar ve bunu süzerek bir mükemmel erkek tanımı çıkarsak, yani... Kaç kadına soruyorsunuz? Bin kadına sorsak. Yetmez, değilse. <gülüyor> Ama çok fazla ortak örüntüsü olacağını zannediyorum e, bir şeyde. Bu aslında sosyal kimliğimizle alakalı bir fotoğraf ya. Yani erkek olmak, e, bizim biyolojik cinsiyetimizin haricinde, üremeyle ilgili canlılık fonksiyonumuzun haricinde, aslında sosyal olarak, sosyal evrenin içerisinde bir kimlik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 Mükemmel erkek modeli. Sonra. Mükemmel erkek modeli, evet. Mükemmel erkeği 2022. Bölüm <gülüyor> Mükemmel erkek. <gülüyor> <gülüyor> <Mükemmel> Adapte <gülüyor> olabildin <gülüyor> mi? Bir kere onu sorayım. Şimdi, yok, yok, ben zaten çok ilgilenmiyorum. Zira e, benim erkek kadın tanımlarıyla ilgili uzunca bir süre takıntımda olduğu için e, şöyle konsantre olamıyorum, öyle desem daha doğru olacak. Çünkü bu bahsettiğim mesela, biz çok kısa bir süredir buradayız. Yani 40-50 sene çok uzun bir zaman değil, hani tarihsel hmm. olarak. Onun için bile 10-15 kere değişen böyle şeyler gördüğümüz zaman bir bir taraftan da işte fabrika ayarlarıyla uğraştığında erkek ve kadın dediğimiz davranış kalıplarının bir evrimsel kısmı var, sonra bir de üstüne kültürel kısmı var, bir de yeni kültürel kısmı var. Yani kabaca böyle üç katmanlı bir şey gibi düşünebilir ve bu yeni sosyal ya da yeni kültürel hikaye biraz böyle yüzeydeki dalga gibi görünürde bizi çok meşgul ediyor bence aşağı planda hala temel dertlerimiz duruyor. Ee, yani bir, sen şimdi sadece şu kısacık açılış şeyini söylerken aklına tonla şey ulaştı. mesela kadınlara sormak, iyi fikir diyorsun ya. Işte onunla ilgili çok hikaye var. Ondan sonra bu, e, yani işte 10-20 sene 20 sene önceki hikayelerle ilgili benim yaşadığım şahsi meseleler var, bir de mükemmel lafı var. Mesela bugün özellikle hani mükemmel lafı ortada olduğu için, mükemmel Mükemmel gelişmesi... tabii, bir metafor. Hem işte metafor da, yani metaforun imlediği bir şey var. Gelişmişliğin son noktası yani ideal idea tamam, tamam mı? Erkek <gülüyor> ideası. Şu o kadar zor bir şey ki idealler üzerinden konuşmak. Şimdi o yüzden de ortak alan bulmak ya da bir işte mükemmel bir varlığı tarif etmek falan. Gerçekte yani sonuçsuz bir çaba oluyor. Fakat bu normun talep ettiklerinin işte Gauss serisinin ortasında kalan kısmını şimdi, arıyoruz galiba. Çok akıllıca yaklaşıyorsun konuya. Şimdi kodalcık konu karikatür. Yani hani özellikle çok, <gülüyor> <tabii> ki, çok <gülüyor> yani tabii, çok ma ettiğim şeylerden bir tanesi. Fakat bir bir pik nokta var. Şimdi bu mesela kullandığın jargonda dilde 40 yaş sonrasını dili. bunu da bu arada konuşacağız. Yani 40 yaşından sonra bu insanlara ne oluyor hikayesi de bir konu gerçekten. Zihinsel anlamdaki durumumuz, duygularımız değişiyor. Fakat 40 yılın yaşının öncesinde özellikle 20'li 25'li yaşlarda sosyal örüntüde sağlıklı bir şekilde statü alma, işte sosyal toplumun düzgün bir parçası olmayla alakalı yüksek çaba sarf ediyorsun. Hormonların baskısıyla beraber de da erkeksen de eş bulma düzgün bir eşle sosyalleşme, biçimleme, hayatının çok kritik parçalarından bir tanesi. Evet, e, e, hatta en kritik parçası oluyor. Bu en kritik parçanın içerisinde bazı noktalar bu mükemmellik algısını yani kendisi için mükemmel eşi aramakla alakalı obsesiflerle çevrili bir sınıra dönüşüyor ya hayatımızda. Tabii. Ben de yaşadım, sen de yaşamışındır, Herkes evet. yaşıyor yani. Herkese o, bakıyorsun sırayla bu mu? Bakıyorsun ha, ya kendi mükemmel eşimle alakalı işte olur olmaz atamalarda bulunuyorsun falan saçma sapan, benim kadınım, benim erkeğim falan falan gibi şeyler var. Benim evleneceğim adam şunlar bunlar falan diye tanımlar yapıyorsun. Bu arada içinde bulunduğumuz dijital platformun da yüzde sekseni bu aslında. Yani hani bu da es geçebileceğimiz bir şey değil. Ana izlenme, hani ana izlenmenin konusu bu. İnsanların merak konusu da bu. Doğal bu arada. Yani bunu tecrübe ettik diye... Hani anormal karşılamaya da bir gerek yok her şey. Yani bir canlının en önemli evet. dürtüsü arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi oradaki mükemmellik algısını birazcık karikatürize etme. Hani oradaki... Or sündürelim. Sündürelim. sündürelim. Yani hani, o bir erkek hani bu dönemin erkeği hani nasıl bir erkek, nasıl bir erkek gerçekten kaçınılmaz e, kudretli bir erkek ya da ne bileyim o beklenen erkek fotoğrafını karşılar falan. Şimdi bak kadınlar genellikle ben kadın erkek beyin konuşurken... İşte biraz da erkek beyninin böyle hafif debil özelliklerini karikatürüz etmeyi seviyoruz ya onlar böyle işte biraz da algısı düşük, işte hızlı çalışma çabuk unutuyor falan filan. İşte kadınlar da hep şöyle bir soruyor. Bunlar niye böyle? Bunlar eğitilemez mi? Sorun cevabı çok basit. Siz böyle sevdiğiniz için milyonlarca yıldır bunlar böyle oldu. Sonuçta erkekler aynı şeyi soruyor. Ya kadınlar o zaman niye böyle? Ya kadınlar böyle sevdiği için de gene kadınlar böyle. Şimdi seçilimde <gülüyor> kadınlar başat olduğu için aslında bütün bu işin sorumluluğu biraz o güdüsel olarak gelen hikayeye bağlı. Fakat şimdi bir sorun var. Kültürel evrim de aynı mantıkla işliyor aslında. Yani ana akım olarak kadın hala seçici biyolojik fonksiyonunu devam ettirdiği için zımnen ya da açık olarak kültürel talepleri de kadın değiştiriyor aslında. Anadan aktarılan kültür anadan aktarılarak değişiyor kültür zaten, öyle geçiyor ve gene kadın talep ediyor fakat bu sefer yıllarca istediği şeyden farklı bir şey talep ediyor. Dedi ki ben sıkıldım artık o dil şöyle olsun, azıcık daha salon erkeği olsun, azıcık daha bilmem ne olsun falan filan işte biraz daha ne bileyim şefkatli olsun falan filan gibi ekleyerek deyince şimdi buna bizim biyolojik olarak hani bir şekilde bilmemiz erkeğin de kadının da biyolojik olarak uyumlanabilmesi kolay değil, bunlar Değişen zamanın kültürel ihtiyaçlarına falan filan göre zaten olacak yani bizim kültürel evrimimizde kimse önce biyoloji bakayım da sonra kültürü yapayım demiyor. Bunları şekillendiriyoruz ama yaşadığımız sürtüşmeler aslında öğretici yani ya da kafa karışıklıkları. Abi düşünsene 40-50 yaşına gelmeden daha şu konuyu masaya koymak zorunda kalıyoruz. Daha eski erkekler böyle değil düşünün bak benim yapışmalı falan. Ya bu aslında gerçekten zorlayıcı ama bir taraftan da eğlenceli mesela. Şimdi kadınlara bir sorsak, anket yapsak, bu benim derslerimde bir parça zaten kadın erkek beni anlatırken. Nasıl erkek istersin? Adet gününe göre değişiyor abi. Bu önemli bir bulgu. Ee, yapıyorlar bir sürü araştırma. Çok karışık çıkıyor yani. Net bir patent çıkaramıyorlar ama soruyorlar ki cevapları kadınların adet döngüsünde hangi gün cevapladığına göre gruplayalım. Öyle bir şey çıkınca da ortaya çıkan çarpış sonuç, hep anlatırım. Yumurtlama dönemi 5 gündür yaklaşık. Ortadaki 14 günün 2-3 yanındaki günler dahil. O bir haftadan kısa süre. Kadına soruyorsun sanatçı, yaratıcı, zeki, esprileri, lay lay, falan. Hep böyle bir şey yani. Şehirli kadın isteği resmediliyor. Ama özellikle Men's'in son dönemleri ya da ilk bu işte kanama dönemi ve onun hemen sonu dediğimiz ayın ilk, ay dönüşünün ilk başlangıcında daha testosteron, daha köşeli çeneli, kavgacı, böyle tuttuğunu koparan, koruyucu. Güven duygusunu Tabii tabii <gülüyor> ya sığanayım istiyor. Çünkü o zamanlar progesteron galip bir hormon bu. Progesteron kadının yani böyle bir hayattan zevk almasını falan darmadan ediyor. Ama ortada östrojen pik. Östrojen çiçekler, böcekler, her şey çok güzel, hayat çok tatlı. Yani çünkü o sırada yavru yapabiliyor. Yavru yapabildiği için alması gereken genlerin... Başka bir şey olduğunu şey olarak bilmese de şuurlu. içindeki milyonlarca yıllık dürtüsel sistem öyle bir erkek seçiyor. Şimdi bu biyolojik bir dürtünün seçimi nasıl şekillendirdiği ile ilgili. Ama üzücü, benim için üzücü taraf, işi karmaşık yapan şey şu. Sosyal hikayeler, kişisel geçmişler, bizim ezberlerimiz ve kültürel kodlarımız da aynı derecede etkili. Yani senin biyolojik dürtülerin bir şey söylüyor. Ama o anda yaşadığın kültürel kod başka bir şey söylüyor ve ikisi eş derecede hatta sosyal olan daha ikna edici. Çünkü öbürü arada bir dürtü olarak geliyor, diğer dışarıdan sürekli gözüküyor zaten. Yani devamlı ona maruz kalıyorsun. Dolayısıyla bu çoğu zaman mesela modaya uygun Biyolojik bir fonksiyonu modaya uygun icra etme çabaları hep Hüsran'da sonuçlanıyor. Çünkü eninde sonunda baş başa kalınca biyolojiktür tuhakim geliyor. Yani diğer şartları kaldır ortadan. Lan bu da hiç umduğumuz gibi çıkmadı falan filan oluyor. Hani dışarıda çok havalı diye aldık. Ya da ne bileyim zeki diye güçlü diye beğendik falan ama öyle çıkmıyor. Mesela şu andaki trend de sana ne gözüküyor? Ben mesela çok bilmiyorum yani. Kadınlar şu anda nasıl berkek istiyor? Ya mesela 1980'li yıllarda muhtemelen işte kurban Bayramı'nda koyu kesmeyi bilecek kudretli <gülüyor> bir erkek, malik bir erkekti, becerikli bir erkekti bir evet. şeydi. Şimdi mesela çok yüksek hayvan hayvansever bir erkek. Hayvan sevmeyle alakalı hatta mümkünse birazcık bir kısım aktivist bir erkek. Seçke grubunun içerisindeymiş gibi görüyor kadın Ama bu galiba ana akımda. Nasıl? Mesela ben kendi etrafıma bakınca da bu kadar net bir ayrım pek göremiyorum. Yani ana akım ana akım medya diye bir şey var ya, ana akım Aa, kültür evet. diye de bir şey var. Yazan, çizen, Hı. üreten, çok konuşan, görüş oluşturan, televizyon programları çeken, ortalıkta gözüken insanların oluşturduğu bir ana akım kültür var. Bir de alt kültürler var. Yani daha hayatın gerçek içinde, diğerleri tarafından izlenmediği için daha doğal olabilen, kendi seyrinde gelişen bir kültür var. İşte orada bu çeşitliğin devam ettiğini düşünüyorum ama büyük her şehirlerde de, yaşıyorsan, de, şurada hakkın var onu söyleyeceğim. Büyük şehirde yaşıyorsan, medyaya bir şekilde sosyal medya üzerinden de olsa bağlıysan bu kültür sende eninde sonunda daha belirleyici oluyor. Yani O istek sende de bir dakika ben de evet ben de öyle isterim falan getiriyor. Ama eğer bu hala şanslı insanlardan o zaman bu ortamda gevşek bağın varsa o zaman yerel kültürel etki ve gelenek hala belirleyicidir ama o dediğin tehlikeyi belki, tehlike ederken bu herkesin homojenleşmiş bir şeyi arzu etmesi bence bir tehlike. Homojen yapıyor seni çünkü. Önümüzdeki bir 10 yıl, 20 yıl için ciddi bir problem olarak konuşmak lazım çünkü bu tabi öyle olacak. Yani herkes böyle bir bildirim alınca, evet artık böyle erkek istiyorum, ve böyle kadın istiyorum falan gibi bir duruma geçebilecek. Şimdi sanki onun işaretleri ama bu kadar yaygın bir değişim var mı ondan emin değilim. Mesela ben hala reyting yapıyorum yani, ilginç şekilde. Yani mesela... Ya beni ama, böyle ama sen adaptasyon, mesela, adaptasyonu gayet belirgin ve güçlü olan insanlardan bir tanesini. Ben sen, hep sen ona şaşırmışım zaten. Güncel döneme adaptasyon güçlü evet. diye bir şeydi. Yani şimdi mesela şunun değiştiğine çok eminim yine 1980'lere gönderme yapalım. Arabasıyla gelen oğlan fix, 3 adım öndeki oğlandı. Olan, şimdi kesinlikle e, atıyorum yani iyi bir sosyal organizasyonun içerisinde işte çevre için, hayvanlar için bilmem ne için falan aktivist olan oğlan üç adım önde. Ama yani, bak bunlar ne? Ye, şey. Yine yeni sosyal ortamda becerikli olan. Ee, elbette. Normlara uyanı, yani. adaptasyon Ama burada, burada sahip olmaydı hikaye, burada daha hani bireysel olarak bir şey yapma yani mala sahiplik değil de daha yani yaşamsal olarak bir aktivitenin içerisinde olma ile alakalı. Bir de e, şey verisini biliyoruz işte uzun zamandır. Yani Türkiye'nin %90'ı kentte, %52'si metropolde artık. Yani o merkezi ana medya, ana akımların etkisi altındayız hepimiz. Var. Çok çok hani kaçabilir. Allah'tan işte Alev Alatlı'nın dediği gibi çok okumadığımız için yırtıyoruz yani çünkü derinlemesine girmeyince o bizden nüfuz etmiyor. O bir şey diyordu. Ya bu global manipülasyondan falan bizi kurtaracak olan şey okumaya karşı mesafemiz diyordu yani. Okumadığımız <gülüyor> için belki de yırtacağız bu işten. Biraz ya biraz apokaliptik bir görüntü. Ya şu oku okumama okumama üzerinden ekmek yapılabilecek cümleler vermesen insanlara. Hayır ama şöyle yani. e, bu aynı zamanda kopukluğu da getiriyor. Neden kurtulabiliriz diyor. Yeni seni bir yere götürmeye çalıştın onu ama geleneğini saplanmak demek bu aynı zamanda, geleneğinde kalmak yani anakronik olmak, zamanın dışında kalmak. O işin başka bir tarafı. Ee, bu yeni hal, şu anda yaşadığımız hal, mesela ben uzunca bir süredir sosyal medyayı Twitter hariç aktif kullanamıyorum yani vaktim yok çünkü. Oradan gördüğüm şeylerin gittikçe bana tuhaf gelmesiyle ilgili bir rahatsızlığım var çünkü uzakta kaldığın zaman oradaki dalgaya da yabancılaşıyorsun ve Özellikle de belki bu konuya hep mesafeli kalıp da kafamı biyolojiye sokmam bundan kaynaklanıyor olabilir. Muhtemelen şu anda 18-25 yaş bandında olsam bambaşka bir hareket paterni örüntüsü sergilemem gerekebilir. Çünkü benim Ankara Hacettepe'de gösterdiğim performansım bugün burada çok fazla geçmeyeceği şey seziyorum yani. Ne farklı çok bilmiyorum. Mesela ben bir hanımefendiyle bir kız arkadaşımla bu yani kız arkadaşım olabilir, romantik bir ilişki olabilir, arkadaş grubu olabilir. Ya yani Oraya gittiğimizde Hesap ödeme diye bir konuda opsiyonlar olduğu bir dünyadan gelmiyorum ben yani en büyük stresim param yetecek mi acaba kredi kartı da yok ya. Çünkü o işin bütün sorumluluğu benim üzerimde eğer kızlarla beraber bir yere gidiyorsak mesela o benim alternatifini görmediğim bir şeydi. Mesela şu anda durum böyle değil gibi gözüküyor. Yani böyle böyle bir zorlayıcı faktör Hatta yok. Hatta böyle davranırsan belli gruplar yine an, ana akımın içerisinde pozitif algılanmıyor. Maço, yani, maço, evet, gözüküyor. Yani, değil mi? Yani böyle, niye sen şimdi bu burayı domine mi etmeye çalışıyorsun? Yani bizim üzerimize Yalnız baskı zamanında geldik abi. <gülüyor> çok ucuza gelecekti abi. <gülüyor> evet <gülüyor> çok, evet. Çok tabii, tabii yani hayatımızın evet. önemli bir döneminde yani bizim yaş grubu erkeklerin hepsinde vardır. Yani işte paran o sosyal ortama yetecek mi yetmeyecek mi planları yapmak zorundasın hep. E, bu arada bir tehlikeye de dikkat çekerim. Bu özellikle benim birçok öğrencim ve zamanında işte beraber akademik hayata başladığımız insanlar şu anda sosyal psikoloji, evlilik danışmanlığı falan filan gibi işlerle uğraşıyorlar. E tabii bu senin bahsettiğin yeni trendler e, aile kurma ve aile bozma konusunda da yeni parametreleri getiriyor. Yani insanlar artık başka nedenlerle bozuşuyorlar, başka nedenlerle anlaşıyorlar. Mesela onlar içinde bir tanesi şu seçenek bolluğu ilüzyonu var ya ona hep bahsediyoruz yani çok fazla dışsal seçenek varmış gibi gözüküyor. Elimi sallasam ellese dolayısıyla bunda çöp çıktı ben bunu değiştireyim yerine başka bir şey alayım kafası. Arka planda çok fazla yaşıyor. Bu bizi yoruyor ve bu gittikçe de zımni yani görünmez hale geliyor. Biz mesela bununla konuşuyoruz. Herkes diyor ki tabii canım saçmalık öyle bir şey gerçekte de yok yani kaç insan tanıyabilirsin ki. Ama beynin o dürtüsel kısmı hala bu konuda çok acemi olduğu için o işte bir anda birkaç milyar insanla bir ortama girebilme illüzyonu sanki hepsine eş düzey ulaşabiliyormuşuz gibi bir şey getiriyor ve gerçek hayatta sabır falan filan kalmıyor. Bu var. Artı bir de bu yeni beklentilerin hepsiyle ilgili. Benim bir çok sevdiğim bir evlilik arkadaşım var. Onun da kendi bu konulara ilgili kişisel hikayesi çok. Kadınlar seçici diyoruz ya. Sosyal olarak değişen yeni trendler kadınların erkek seçimini de etkiliyor. Erkek beğenme, işte onu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 Bir hemen bir sonraki adımla alakalı. Başka seçenekler var dediğin gibi. Kolaydı. Bir hikaye ortaklığı isteniyor. Şimdi valla gözümün önüne şey geldi. Senin nenen deden benimkiler düşün. 100 sene önce çekilmiş siyah beyaz bir film düşün. İşte bunlar yeni tanışıyorlar. Gençlik dönemlerinde çekilmiş. mikrofon uzatıyorsun diyorsun ki mesela senin büyük annen diyor ki ortak hikayeyi paylaşabileceğim bir yol arkadaşı arıyorum. Ne kadar anakronik komik duruyor. Mesela o zaman böyle bir şey yok. Ya da mesela benim annem babam için düşünüyorum. Onlar da işte 60'larda 70'lerde gençliğini yaşamış insanlar. O dönemde böyle bir hikaye yok yani hakikaten yokluğun içerisinde hayatta kalmak üretmekle sadece güvende olmak, beraber iyi vakit geçirmenin çok ötesinde hayatta kalmakla ilgili bir sıkıntı var. 60-70'lerde bile durum öyle. Şimdi mesela hiç hayatta kalma durumu yok ve bu çok ağır bir parametre değişimi. İşte bütün fabrika patladığı yer burası zaten. Adam diyor ki, şey, genç diyor ki daha benim çocuklarım niye, niye evlenir ki insan? Mesela böyle bir deneyimi çok ve buradaki bizim zavallı durumumuz da şu, bizim içinden geçtiğimiz sistemde başka bildiğimiz kurum yok ki, başka bildiğimiz yöntem yok ki. Daha önce çok bahsi geçti, hatta birkaç tane tepki almıştım benim videolardan sonra tekrarlayayım da bu tepki ihtiyacım var, gelsin birazdan. evlilik sözleşmesi, bir yastıkta kocayın, manyak mısın ölene kadar? Geberene kadar, işte öbür tarafta da beraber olalım falan. Ya bu anlaşana kadar gitse olmuyor mu? Ya yani tam aranıysa Berzah'tan itibaren de devam et ama ya ya değilse bu sözleşmenin feshedilebileceğini bilmiyorsan ki bana kadar gelen nesilde böyle bir şey yokmuş abi ve birçok insan boşanamayacağı için, katolik nikah gibi bir şeyle beraber olduğu için apayrı hayatları aynı çatı altında yaşıyor mesela. Böyle bir zorunluluk var orada. Şimdi ama sen aynı kurumu alıp bugüne getiriyorsun. Aynı kutsiyet, aynı kurallar, aynı imaj içerisinde. Manyak mısınız oluyor gençler yani? Böyle bir şeyine gerek var. Ya bu bir sözleşme baba. Şimdi ben çocuklarıma mesela şeyi anlatınca şaşırıyorlar. Sen ne biçim babasın falan diye. Yavrum diyor bu bir sözleşme. Bu sizin için değil, dışarıdakiler için. Ya bu kanuni bir şey, bilin ki bunlar eş bunların çocukları, bunların çocukların mal mülk paylaşım falan öyle bir şey yani bu. O kadar da diyor, bir şey yapmamak lazım, benim bir kız ki sen değişiksin. Değişik değilim <gülüyor> ya bu olay bu. Ama diyor, kimse böyle demiyor işte o yüzden kimse evlenmiyor falan. Bu yumuşatmayı sağlayamazsan mesela bu kurumları da değiştiremezsen ki insanın geleneği bu kadar hızlı değişmiyor. Bize malzeme çıkıyor işte üzerinde böyle komik komik konuşuyoruz enteresan ama bu da başka bir şey evrilecek. Ben şöyle öngörürüm. Bu kadar hızlı değişim olduğu için kurumlar tam evriliyorken başka bir dalga çıkıyor. Daha ona da evrileyim ve sonuçta kurumlar buharlaşacak. Yani buharlaşıyor da zaten. İşlevsiz kalıyor artık. Kurumların anlam yani duygusal anlam ve hatırat bağı devam ediyor. Ama gerçekten fiziki işlevleri kalkıyor ortadan. Yani evlilik kurumunun fiziki işlevliliği. Yani gerçekten devlet denilen şey evlilik kurumu üzerine kurulu aslında yani devletin hücresi evlilik kurumu yani normalde yürümesi gereken ama artık öyle değil. değil. Devletin hücresi artık birey. Bu arada yani, şeye benziyor. Yani, Dan Dan kötü <gülüyor> Danimarka'da sordum millet nasıl evleniyordu. Danimarka'nın çünkü bayağı yüksek oranda la dini bir topluluk yani dini inancı yok. Çoğu kimse de evleniyormuş gene. Yani bu, çünkü yani, ha, yani, ha, Mekanı orası evet, olmuş. Evet. Yani mesela şimdi düşünürsen biz bakınca böyle bayağı Hristiyan ya öyle öyle falan bir şeyler oluyor. Ama adam kadın ateist mesela yani öyle bir dini inançları da yok. O kurum artık bir ritüele dönüşmüş. İçi boş artık eskisi gibi bir anlamı yok. Ama sürüyor. Şimdi ne zamana kadar? Ay, eskiden kilisenin şöyle bir işlevi vardı. Kilise bir muhtarlıkta, nüfus dairesiydi, vergi dairesiydi, kilise öyle çalışan bir yerde. O yüzden orada evleniliyordu, tüm kayıtlar orada tutulduğu Tabii, için. Öyle. Artık o bağı kalktı. Tabii. Kilise sembolik, duygusal anlamda, işte inançlı ya da inançsız o ritüellerin ve görselitenin olduğu bir biçime dönüşüyor. E, topluluğun her yerinde öyle, düğün ritüellerinin hepsi aslında düğün ritüellerinin çok anlamlı bağı var. İşte herkes kendi karşı tarafın ailesine hediye alır. Şimdi birçok geleneğin içerisinde kullana gelen modellerden bir tanesi yani dönürlere hediye alırsın, onlar da sana hediye alırlar, terlik bilmem. Saçma gelir, halbuki değil. Birini tanımaya çalışmanın en iyi koşulu ona hediye almak. Lan bu adam nasıl bir adam, onu nasıl bir ayakkabıyı sever, Tercih Hiç bir şey abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama mesela bu çok işlevseldi o dönemde. Şimdi öyle değil ki Facebook sayfasına bak öğreniyorum zaten adam kimmiş, ne yapıyormuş. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şeyde ya da, ya da Instagram'ına bak, genel akışına o evlilik, bak. Bu arada evlilik olarak aklıma bir şey geldi. Ta küçük yaşlarımda kafaya taktığım bir şeydir. Mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Kökçe'nin bana verdiği yetkili. Ankaralıyım ben. Ben küçükken de Melih Kökçek vardı. <gülüyor> Bu diyordum nasıl bir şey? Bir belediye başkanı hayal ediyorum. Olimpos'ta oturuyor. Bunlar mı evlenebilir? Seni etkilendiriyorum. Git onları evlendir falan. Böyle garip bir enteresan bir hiyerarşik böyle bir monarşik tarzda bir yapılanması var ya şimdi biri sana yetki veriyor. Sen bunlar hakkında karar veriyorsun. Mesela evlenmenize bir mani görülmemiştir. Ne bu yani? Mesela bana küçükken bile tuhaf gelen bir şey, şimdi kim bilir nasıl geliyor duyduğu zaman. Yani Sırmalı cübbe giyip biri geliyor erkek kadın işte neyse. Uzun bir masaya Ama evlilik daha çok, işte oluşturula gelen kültür ve malla ilgili ya, o yüzden devletin bir parçası. Zaten devlet işte, o kayıtların evet. içerisinde tutmak zorunda. O yüzden devlet tarafından mühürlenmeli, biçimlenmeli, hakların korunmasıyla alakalı, başka bir sürü işlevle alakalı. Bu arada evliliğe karşılıkla alakalı değil. Ha bu işlemiyle. arada sanki, evet biz böyle konuşuyormuşuz. Bu, ara, bu arada olayın bu bir veçhesi. Evet. Mesela şimdi hep şunu tekrar hatırlatayım çünkü bir başka videoda bahsettiğimizi görmeyecek bir sürü insan vardır. Sosyal evrimde seçilim diye bir şey var. Yani biz mesela primat kökenlerimize baktığımızda çok eşliyiz, baya coşkuluyuz bu konuda, hiç sınırımız yok. Cinselliğin şafağını okuyan, dinden imandan atıyor zaten. Şimdi bütün bu hikayeye baktığında on binlerce yıldır, hatta son 10 bin yıldır özellikle, devamlı tek eşli birliktelik ve aile bağının bir akitle en azından bir kabile içerisindeki bir aha da bunlar beraber sözleşmesiyle fixlenmenin seçildiğini görüyoruz. Demek ki bu işlevsel bir şey. İşe yarıyor. Eğer bu olmasa mesela ne olur diye çok kolay simüle edebilirsin yani. Mesela çocukların ailesinin kim olduğunu, annesinin kim olduğunu bilirsin ama babasının kim olduğunu bilmediğin bir kabile ortamı. Mesela i̇şte diyorum 20 bin yıl öncesine kadar çalışıyorum zaten çoğu toplum öyleymiş kabiledeki bütün erkekler çocuklara baksın diye özellikle bir baba belirleme ihtiyacı duymamışlar da taş patlasının 200 kişi var zaten. Dolayısıyla çocuklar aslında çok daha iyi bakılıyor. Ama şimdi sen... Çünkü o aslında bir süper organizma. Aynen öyle. Çünkü beraber... kabilenin tümü bir, bir organizma Direi aslında. Direği bile yok abi evet. doğrudur dürüst isimleri evet. muhtemelen sayılarla evet. falan... İşte aile olmuyor. dediğim şey oradaki o, o bütün. Aynen bütün hepsi aile. Ama şimdi sen yüz binlerce, milyonlarca insan bireye tıkışında bu çalışmıyor. Çocuk yolda açlıktan ölebiliyor. ya yani. Kim bakacak ona? Bu benim çocuğum değil oluyor mesela. Dolayısıyla böyle bir sistemde hayatta kalmayı destekleyen işlevsel bir yenilik bulmak zorundasın. Taş balta da tabiatta yoktu. Ama biz bunu yapmak zorunda kaldık. Çünkü bizim ihtiyaçlarımız o alet olmadan giderilemiyordu. Bu da bir araç, bu da bir aygıt. Geliştirdiğimiz, icat ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla bunu akıllıca transfer etmezsek baltasız kalırız. Yani bıçaksız yemek yapmak gibi bir durumumuz olur. İlk başta çok güzel geliyor. Niye? Cendereden kurtulmak herkese iyi gelir. Mesela ağrım geçince mutlu olacağım gibi bir şey. Öyle olmuyor ki. Ağrın geçtiği zaman başka sıkıntı yaşıyorsun. Dolayısıyla o kurumu akıllıca birilerinin inşallah düşünüp ki benim uzmanlık alanım olsa çalışayım ama böyle bir sosyal örgüde, böyle değişen bir şey. bu kurumuna ya çevirebilirim. Yani nasıl daha opsiyonlandırabilirim? İnsanlar bundan nasıl istifade eder? İnsanları kurumlara ya da adetlere eklemeyi bırakıp da sistemleri insanlara uydurmak gibi bir şey yapabilsek nerede o plastiste bizde hiç olmamış ki yani bir taraftan da. Ben şu anda olmayan bir şey istiyorum onu fark ettim. <gülüyor> Mükemmel evet. erkek hikayesini hadi konuya öyle başlamıştık o tarafa doğru birazcık evrildiğim şeyi. Mesela önemli değişimlerden bir tanesi şeyin içerisinde erkeğin ev içindeki işleri bölüşme konusunda çok daha yüksek evet. bir performans bekleniyor erkekten artık. Evet, ve yani erkekler de gösteriyor. gösteriyor. Gösteriyor da yani doğalında gelişiyor. Bu da bireyselleşmenin yani etkilerinden bir tanesiymiş Tabii. gibi görünüyor. eşim zaten hayatı eşit paylaşıyorsun. Artık eskisi evet. gibi ev hanımıdır, bey çalışıyor, evet. durumu... Mesela öyle bir alıyor. iş bölümü vardı. Erkek daha dışarıya dair şeyleri, kadın daha evin içine dair şeyleri paylaşırmış gibi görünüyordu. 80'ler böyleydi. Yani doğalında yemek yapma kadından beklenen bir şeydi. Şimdi benden öyle bir şey yok ya eşek gibi. Yemini de yapabiliyorsun. ya yani ilişkin bir Öğreniyorsun. Bu tabii şimdi çok gene mikro kültüre bağlı olarak değişmekle beraber dediğini ben çok görüyorum. Hatta ben bu konularda taktik de veriyorum artık. Mesela erkek niye bebek ağlayınca uyanmıyor onu anlatıyorum. Ama bu demek değil ki erkek fosur fosur uyusun. Kadın onu dürtsün diye anlatıyorum. Yani adamın bebek tarafından uyandırılma sistemi evrimsel olarak olmadığı için onu uyandıracak bir ekstra buluş lazım. O da kadının tepiklemesi Kalk çocuk ağlıyor. çünkü sen de bak demiş. Bu paylaşım artık zorunlu mesela. Ama Şimdi beni al, böyle bir sistemin içine koy, fake edebilirim ama onu make edemem muhtemelen yani onun davranış ve <gülüyor> belli bir plastik aşamasını geçmişim ben. Ama mesela yeni gençlik, böyle bir işte kültür içinde yetişmiş birisiyle konuştuğunda çok doğal diyor yani ne var bunda? Tabii ki yani ben de bakacağım doğurmuş olması benim ilgisiz olmam gerektiğini çok duyuyorum. Çok yaş kolbuma şey. yakın erkeklerde de şeyi rastlıyorum artık yani çok baya çok ebeveyn baba. Yani bayağı iş bölümünü Elkendir. yani hani çocuk, çocuk anneye aittir bilgisini biz biliriz ya mesela 80'ler evet. öyle çocuk anneye aittir. Baba bu konudaki gerekli destekleri verir. Yardımcı Yancı. olayım mı? Ha, yancısıdır. Yani onun sorumluluğu kadındadır. Hiç öyle olmayan ve yaşı bana yakın ciddi sayıda erkekle tanışıyorum. Yani aksine yani tüm çocuğun tüm sorumluluğun, tüm bakım yükünü olabildiği her alanıyla beraber alan, paylaşan bir şey. Yine bir model uyarayım, değişiyor. yani hanımlar mükemmel erkek ararken bu konuya dikkat etsinler. İlk 1,5-2, aslında 3 sene anneyi replase edemiyorsun yani annenin yerine başka bir varlığı ikame edemiyorsun. Anne varlığında her şey gider. Yani baba tabii, bütün tabii, tabii, lojistik tabii, tabii. desteği her şeyi halledebilir ama annenin sadece beslemesi ya da fiziksel olarak orada bulunma teması değil. O temastan kaynaklı çocuk çünkü bir, yaklaşık 1-1,5 bir, bir yaşına kadar kendini ayrı bir organizma bile olarak algılayamıyor. Anneyle bir bütün zannediyor kendini. Dolayısıyla o kopuş her zaman bir e, problemdir. Çünkü bu evrimsel yani birkaç milyon senedir böyle. Oradaki lojistik destek çok kıymetli ama çocuk 2-3 yaşını geçtikten sonra artık anneyle babanın zaten etkisi denk etraftaki diğer insanların da etkisinden. Onu orada bir sağlam ortam hazırlamak zorunda. Öyle sürekli daha baştan beri o hamile kalsın, ben kalmam falan kafası olmuyor yani. Öyle çalışmıyor bu sistem. Biyolojiyi anlayan rahat eder de çok anlatamıyoruz. <gülüyor> Hala bazı yerlerde takılıyoruz. Mükemmel. <gülüyor> ya aklıma hep şey geliyor, şu spor bilimlerdeki arkadaşlarım bana gelip de bizi kızlarla tanıştırsana dediği hikaye. Ya çocuklar, betonarme çocuklar? Benden yardım istiyorlar düşünsene. Ben o zaman tabi biraz daha böyle havalıyım falan ama gene böyleyim yani. Ben bir tanesini çekip aynanın önüne götürmüştüm ben, bizim mahalleden beri. Bir de bak, bir bana bak. <gülüyor> Büyük ayna vardı bizim kafeteryanın girişinde Hacı Tepe'de. Dedim, bir dedim şu görüntüye. Ben dedim, evren ağlıyor şu anda. Ben de ne istiyorsun dedim sen ya. Senin, senin dedim, tipe bak, benim tipe bak. Ama o hikayenin bana çok öğretici olduğunu zamanla gördüm. Çünkü mükemmel erkek çok kültürel bir şeymiş yani, çok böyle biyolojik bir şey değil. Biyolojik taraftan besleniyor ama kültürel kısmı çok fazla. Eğer o günün kültürel kodlarını iyi tutturabilirse, beylerde ufak bir taktik vermiş ya yani Acık gözünüz açık olsun. O kültürel kodları iyi okuyun şöyle, yani ona göre olduğunuzda biraz daha şansınız artabilir diyelim mi, ne diyelim bilemedim yani. Artmasın inşallah. <gülüyor> Biyolojik olarak belli standartlar aslında insanların çok büyük genelinde olan şeyler. Eğer toplumsal anlamda çok marjinal bir yerde duymuyorsa ya da büyük dezenferme davranışları yoksa. Ama sosyal kodları yakalamak, kültürel anlamdaki davranışı yakalamak bir iş. Yani zeka, emek, konsantrasyon, süreci bilme, gündeme uyma gibi şeyler gerekiyor. Ama bir şey eklemem lazım. Şimdi çok konuşunca onu fark ettim. Abi kendin olamadan bulduğun eş sana yaramaz. Erkek ol, kadın ol. Ya Yanında rahat olamayacaksın adamla ne işin var? Yani o yüzden neysen o. Ve herkesin daha önce konuştuk mükemmel... Eş bulma falan konusunda. <gülüyor> Orada birileri var. <gülüyor> yani bu bir şekilde olacak ama... O böyle bir biraz mühendislik olacak bir şey gibi gelmiyor bana. Ya ne kadar kasarsan kas pijamayla yapamıyorsun abi onu. Olmuyor yani. <gülüyor> o şeyde konuşmuştuk. E, vapurda yanına aşık otursa. olacağın e, kişi yanına otursa onu tanıyabilir misin? Ruh eşi. Ruh eşi mevzusu. Ya oradaki çıkan diyalog da oydu. Şimdi söyleyecek şeydi o. Gerçekten... E, Klik sesinin geldiği ilişkiler yaşamak mümkün ama bu karşıdakiyle değil kendinle alakalı kendini bilmekle alakalı ve kişilik gelişimiyle ilgili. Ee... Kişilik gelişimi özellikle önemli. Evet. Abi. Yani bir şey geliştireceksen dışsal davranışını da içerideki motoru değiştirmen lazım yani o başka bir konu. Evet, mükemmel erkek de buraya bağladı güzel oldu. Teşekkür ederim. Sanıyorum konuşacağız. Biz. Peki.